Astım, henüz tamamen iyileştiremediğimiz bir hastalıktır. Bu yüzden, hastanın haftada kaç semptom yaşadığına göre, astımın ne kadar şiddetli olduğunu belirleyip, tedavi üzerinde düşünmek gerekir. Buraya günleri yazıyorum. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar. Haftanın yedi gününde, Geçirilen kriz veya ilaca ihtiyaç duyulan an sayısı, hastalığın şiddetini gösterir. İlk olarak hastalığı çok hafif olanlar vardır. Krizler uzun aralıklarla gelir. Yani bu kategorideki hastalar, haftada iki kezden az kriz yaşarlar. Haftada bir kez ilaç almaları yeterlidir. Diyelim ki çarşamba. Nefes almakta zorluk çekerlerse ilaçlarını, belki de spreylerini kullanıyorlar, ve bu kadar durumları düzeliyor. Altına yazayım. Haftada iki kezden az. Bu, aralıklı kategorimiz. Sıradaki üç kategoride, krizler aralıklarla değil, devamlı olarak gelir. Yani hasta, sık sık astım krizi yaşar. Bu kategorilerin ilki hafiftir. Hafif astımda semptomlar, haftada iki defadan daha sık görülür. Ancak her gün görülmez. Her gün görülürse, İlaç her gün alınmalıdır. Bu da hastayı bir sonraki kategoriye dahil ederdi. Evet, haftada iki kereden fazla. Diyelim ki hasta, pazartesi, salı, perşembe, cuma ve pazar günleri kriz yaşıyor. Oldukça çok ama dikkat ederseniz asla günde iki kere değil. En fazla günde bir kere ve haftada iki kereden fazla. Hastalığın şiddetinde bir sonraki kategori ortadır. Hasta, her gün kriz yaşar. Haftada 7 gün. Semptomlar görüldüğünde, hasta kurtarıcı spreyini veya ilaçlarını kullanır. Hastalık, orta şiddettedir. Hasta, her gün kriz yaşar. Son kategori, tahmin edeceğiniz gibi ağırdır. Kırmızıyla yazıyorum. Trafik ışıkları gibi olsun. Ağır şiddetli vakalarda, şiddetli krizler her gün görülür. Bu krizler, Spreyden bir fırt alınınca geçenlerden değildir. Böylesi astım krizleri insanı hastanelik edebilir. Dahası bu krizlerden günde iki tane gelebilir. Bu seviyede bir astımı olan kişiler başıboş bırakılmamalıdır. Bu durum tedavi edilmezse hasta normal hayatına devam edemez. Bu kötü, ağır astımdır.